Rezby Baba Final Merhaba Hani Hani bulamazdın ben <gülüyor> Ali Adam Asma şeyini getir buraya. İşte final diye buna derim. Reymizi baba final bölümle Web TV'de 15.55'te YouTube'da ise 16.00'da kaçırmayın.